E, hiçbir grip aşısı %100 koruyucu değildir. E, grip aşısını vurulduktan sonra koruyuculuk 2-3 hafta sonra başlar. E, eğer bu dönemde biz virüsle karşılaşırsak hasta olma ihtimalimiz var. Normalde bir grip virüsünün ortalama 6-8 ay korumasını bekliyoruz. Ancak hiçbir aşı %100 koruyucu değil. %60-70 civarında bir koruyuculuk bekliyoruz. Ama en azından grip bile olsak aşı sayesinde en azından daha hafif semptomlarla atlatma şansımız yüksek.